Henüz küçük bir çocukken okuduğum okula kendisiyle beraber oyun, etkinlik, eğlence getiren abileri, ablaları çok severdim. Hiçbirimiz o günün bitmesini istemezdik. Kendi kendime hep düşünürdüm. Ben de büyünce böyle eğlenceli bir öğretmen olacağım. Üniversiteye başlayınca bu hayalın ilk adımını gerçekleştirmiş oldum. Gereğine kaldı tabii ki de eğlenceli öğretmen olmak. Bu hayalim de bu sene topluma hizmet uygulamanın ders sayesinde gerçekleşti. İtegev serü benim başlamış oldu. Birkaç hafta Asenkron ve senkron eğitim aldıktan sonra çocuklarla tanışma zamanı gelmişti. Heyecandan yerinde duramayan gönüllü ablalarla beraber çocuklarla tanıştık. Yüzlerindeki merak, heyecan, korku ifadelerinin çoğunu aynadan bakınca görebiliyordum. Onlarla beraber matematik daha eğlenceli hale getirmeye başladık. Çok eğlendiğimiz, şaşırdığımız hatta sıkılıp dışarıda oyun oynamak istediğimiz zamanlarda oldu. Bir gün bir kız öğrencim etkinlik sonrası kağıttan yaptığı pembe bir kalbin içine ismimi yazıp ''Öğretmenim bunu sizin için yaptım'' dedi. Ona en içten şekilde teşekkür ederek o kalbi isim kartıma yapıştırdım. Tabii ki öğretmenlik hayatımın da ilk hediyesini almış oldum. Maalesef çocuklarla olan maceramız kısa sürdü ve onlarla binallaşmak için son kez buluştuk. Eğlenceli öğretmen hayalim şimdilik bitmişti. Aradan zaman geçince TGV gönülleri olarak devlet okullarına gidip çocuklarla algının siyahati etkinliğini yapacağımızı öğrendiğimde çok sevinmiştim. Ve bir an önce gitmek istedim. Okula gidip sınıfa girince bana bakan koca bir sınıfı gördüm ve çok heyecanlandım. Aslında bu sefer alışkın olduğum çocukluğumun sınıf ortamına gelmiştim. Çocuklarla beraber algının siyahati etkinliğini gerçekleştirdik. Ders esnasında bir öğrencimin, öğretmenim çok güzel anlatıyorsunuz dediğini duyduğum zaman ilk öğretmen oldum dedim. Onlara ayrılma vakti geldiğinde "Nasıl? Elendiniz mi?" sorusunu sorduğum zaman hep birazdan evet cevabını verdiler. Bu cevabı alınca zaman makinesine binip küçük Berna'ya "Evet, başardın. Eğlenceli öğretmen oldun." demek istedim. Gönüllülük heyecanımın hiç bitmemesi dileğiyle. Sevgiyle kalın.